Acaba kameraya çıktığımda burnum çok mu uzun mu gözünüyor ya? Bakayım şöyle. Hmm. Estetik falan mı yaptırsam acaba? Ya da kulaklarım çok mu uzun ya? Şöyle biraz kepçe kulak falan mı acaba? Bakayım şöyle. Yok ya gerek yok. Estetik falan yaptırmaya gerek yok aslında. Dişlerime bakayım. O gayet iyi ya. Ama burnum sanki biraz uzun gibi ya. Kaşlarıma bakayım. kah kaşlarımda idare eder. Allah'ın verdiği emanetini siz nasıl değiştirebiliyorsunuz? Allah'ın verdiği emanetine siz nasıl hiyanet ediyorsunuz? Görüyorum Görüyorum Allah'ın verdiği emanetine Bizim Ademoğlu insanoğlu Resim yapıyor Çiziyor, biçiyor Bilerekten elini kesiyor Bir kız için Değer mi? Değer mi söyle kardeşim? Allah'ın uzununa çıktığında ne cevap vereceksin? Bir kız için elini kestin O el, kestiğin el Kestiğin beden Ben sana emanet ettim demeyecek mi sana Rabbi? Demeyecek mi? O zaman ne cevap vereceksin? Allah'ın emanetini Değiştiriyorlar bazıları Estetik yapıyorlar, burnun istediği falan filan İşte kaşlarını falan değiştiriyorlar, dudaklarını falan, kulaklarını falan Allah'a resmen şirk koşuyorsun Allah'ın verdiği emaneti resmen değiştiriyorsun. Bu senin hakkın değil. Allah seni böyle yarattıysa vardır bir bildiği. Allah seni böyle yarattıysa vardır bir bildiği. Çünkü her şeyin en hayrını, en hayırlısını Rabbim bilir. Örnek vereyim. Misal ben şu an uzun burnuyayım değil mi? Bakıyorum şu an biraz uzun burnuyayım. Uzun burunlu olmamın sebebi belki uzun burunlu, uzun burunlu olmasaydım Belki şu an ünlü olmuştum Belki sanatçı olmuştum Belki şu an kızlar peşimde dolaşıyordu Affedersin tamam gözlerimiz biraz mavi olabilir doğru İsteyenler de var Ama insanoğlu kendi haline baksın kardeşim İnsanoğlu oğlu kendisine baksın Allah seni öyle bir övü şekil yaratmış ki Allah'ımızın vardır bir bildiği sen Allah'ın emanetini tutup da resim yaparsan, Allah'ın emanetine tutup da çizersen, Allah, Rabbimizin katında illa ki Rabbimizin verirse bilemeyeceğim ama belki Rabbim sana soracak. Diyecek ki bir kız için sen benim emanetimi nasıl çizersin? Bir kız için sen benim emanetime nasıl resim çizersin? Oya o kız da benim bir kulum değil mi diyecek? Demeyecek mi? Diyecek. Değer mi? Değmez. Bazen kızlar için ağlanıyor, sızlanılıyor. Değer mi? Değmez. Ağlayacaksan Mekke, Medine ve Kabe için ağla. Resulullah Efendimiz için ağla. Allah için ağla. Bunlar için ağlamalısın. Dediğim gibi her zaman için Allah'ın vardır bir bildiği ki seni böyle yaratmış. Hiçbir zaman Kendine bakıp da, yok şuramı değiştireyim, yok buramı değiştireyim. Yapma kardeşim. Yapma. Allah seni o şekil yaratmış ki, vardır bir bildiği ve sen her zaman için haline şükret. Ya görüyoruz ya, yapmayın gözünü seveyim ya. İnsanların kolları yok, bacakları yok, ayakları yok. Namaz kılıyorlar. Ve o kişiler hala şükrediyorlar. Sen... Sen, hala şükretmiyorsun, sana söylüyorum, hala şükretmiyorsun, neden? Allah bize ne güzel bir beden vermiş değil mi? Emanet vermiş Gözlerimizi yaratmış, görelim diye, ellerimizi yaratmış, bir şeyler yapalım edelim diye Kulaklarımızı yaratmış, duyalım diye, ağzımızı yaratmış, konuşalım diye Sen bunları neden kötüye kullanıyorsun? Sen bu bedenin hakkını vermen lazım Sen bu bedenin hakkını neden vermiyorsun Neden Allah sana kolay çok zor bir şey söylememiş ki Namaz kıl Bu eli ben sana verdim Git iyi bir şeyler yap Bu gözleri sana verdim Git Güzel bir şeyler bak git Kur'an oku Güzel şeyler yap hayırlı bir şeyler yapmak o şekilde gözlerini kullan o kulaklarını sana verdim. Git ilahi dinle. Kur'an oku. Kur'an dinle. O sana ben sana ağız verdim. O ağızla güzel şeyler söyle. Ağzını küfüre yorma. Şeytanın yolundan gitme. Rabbim. Bunları ne bileyim. Demeyecek mi? Belki de diyecek. Evet. Dediğim gibi. Herkes bu bedenin hakkını vermesi lazım. Biz ne kadar Rabbim ne kadar güzel bizi bu şekilde yarattıysa sen de ben de bu bedenin hakkını vermemiz lazım. İzleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Selamun aleyküm rahmetim.